''Evimde ördek var.'' Karantina günlerinde bunalmış sıkılmıştım. Yediğim dört dizi izliyordum. Bir gün kardeşim ve annem iki ördekle eve geldiler. ''Başlar devde ördek mi bakılır?'' dedim. Bilmiyordum sonradan ne kadar güzel bir şey olabileceğini. Öre göre balkonumuza bakmaya başladık. Biri sarı, biri karaydı. Çok miniklerdi ki neredeyse bir avuç kadardı. Birbirlerine yoldaş olmuşlardı. Hep yan yana, hep birlikte... Biri gözden kaybolunca diğer hemen başardı bağırmaya. Sesime gel demek isterdi sanki. Hep birlikte yemek yerler, eve gezerlerdi. Saralı giderdi. Kara gittiği yere koşuz şarjlı gider, onun sula dayanamazdı. Birbirlerini kaybettiklerinde en çok bağıran oydu. Bence sevgisini göstermeyebiliyordu. Hep onu görmek, hep onun sırtına kafasına koymak isterdi. Ama Saralı o kadar sevmezdi sanki. Kara o kadar bağırmaz, onun onu o kadar da aramazdı. Yan yanıyken severdi. Sarı kucağımızda olduğunda karayı yaramaz, rahatına bakardı. Ama kara hiç de öyle değildi. Onsuzluğa hiç dayanamazdı. Onları kadar çok gözlemledim ki iki erkeşikli insanlar gibiydiler. Bayağı da akıllılardı. Kimi yemek verdiğini bilirlerdi. Acıdıklarında yanıma gelip gözlerim içine bakarak yemek kabın boş baksana der gibilerdi. Karına doyduktan sonra bir kıştan diğer köşeye arka arkaya gezerlerdi. Anlardaki karınları doymuş. Ördekleri artık evde gezmek yetmiyordu. Biz de onları suyun içinde yüzdürmeye başladık. Yüzümü çok sevdiler ki eğlendiklerini hissederdik. Suyun içinde yemeklerini bile yerlerdi. Ben daha deniz bile görmezken onların denizi vardı. Günler günleri kovarken kar ördek amiden öldü. Sarı kar ördekin yokluğunu umursamaz sanıyorken aslında işten çok o karaya çok severmiş. O ördek sesi daha da çok çıkmaya, daha az yemek yemeye, ve uyuyamamaya başladı. Sanki gerçekten sevdiğini kaybetmiş gibiydi. Gözleri ağlamaktan küçülmüş, hayattan keyif almıyordu. Ne yapsak ne etsek onun gözleri düzelmedi. Daha da hastalandı. Yeter ki iyileşsin diye yeni bir daha aldık. Gözleri iyileşti ama hastalığı devam etti. Bahçelerimize götürdüğümüzde anladık onlara böyle bir yer lazımmış. Ayakları toprağa basmalı ve toprak yemelilermiş. Ama bunu geç anladık. Eve götürdüğümüzde üzülüyorlardı. Zaman geçtikçe ikisi de daha da kötüleşti ve öldüler. O kadar ağladım, o kadar üzüldüm ki bir daha bahçelerim olmadıkça hayvan bakmayacaktım. Ama ileride bir hayalim var. Alemi yanına geldiğimde bahçelerimizde örneklerin arasında çocuğum olacağım. Hayalimdeki fotoğrafı çekeceğim. Umarım ki olur.